Baba, ne dicin? Baba, bana doğum günümde araba. Baba, bu paralar nereden çıktı? Küçük Walter, açıklayabilirim. Benim adım Finn. Ayrıca bu paralar nereden geldi? E, peki Finn, bu paralar şey, e, küçük olduğu Yoksa sen uyuşturucu satıyorsun? Aha, e, evet nereden? Hayır, hem hayır. Amcamcım arıyorum. Biz hayır, amcamcım. Hem kamcanı arayamazsın. Neden? E, çünkü o ee... Henk amcamı öldürdün, onları öldürdün. Hayır, hayır, hayır, öyle bir şey yok. Ha, hayır, polis. Hiçbir yere gitemezsin. Başlatma Luis'ine. Luis, Luis yok. Anladın mı beni? Henk amcamı başlatma.